Merhabalar sevgili dostlar, sevgili danışanlarım, kıymetli seyircilerim ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Nerede miyiz? Hangi stüdyoda? Merak ediyorsunuz değil mi? Yeni bir iş, yeni bir kariyer programı her zaman Business Channel Türk TV stüdyolarında. Çünkü Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bu arada hemen yöneliyoruz uzman klinik psikolog Tanya Halk Hanım hanımefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş getirdin. bulduk hocam, ee, çok mutluyum burada olmaktan, ee, gurur duyuyorum, ee, çok onure oldum beni davet ettiğiniz Tabii için. Tabii dördüncü kez. Evet dördüncü İnşallah dört çarpı dört jip gibi Bence hareket programlarımız edebilmek programlarımız olsun inşallah, daha, i̇nşallah, daha verimli, daha verimli. E, konuşuruz, daha güzel sohbetler, daha içerikli, daha içerikli çok konuşulacak daha detay, e, konu var. Ona Maalesef ki zaman kısıtlamamız var, her şey yetiştiremiyoruz burada. Evet, geçen programlarımızda, ilk üç programımızda kişilik bozuklukları türleri. <Gülüyor> ee, daha sonra detayda e, narsistik kişilik bozukluğu, <Gülüyor> işte e, bunları ölçmede MMPI Minnesota kişilik <Gülüyor> envanterini nasıl uyguladığınızdan, katkılarından bahsettiniz. Sonra paranoya kişilik bozukluğu, e, borderline kişilik bozukluğu. Bipolar duygu durum bozukluğundan bahsettik. Ee, sevgililerin veya hamile kalan bayanlara nasıl davranılacağından bahsettik. Ee, hangi durumlarda çocuk psikoloğuna, hangi durumlarda ergen psikoloğuna gidilir? Bunlardan bahsettik. Ama isterseniz seyircilerimiz ergenler konusunda biraz daha detay istiyorlar. Yani önleyici ya da koruyucu hı hı. psikolojik destek ergenler için hangi durumlarda alınabilir, hangi davranış bozukluklarında erken müdahale şart, hı hı. çocuklarımızın hangi potansiyellerinde onlara e, ikna edip bir şekilde terapistin, psikoterapistin veya klinik psikoloğun kapısını çalmaları mümkün. Bahsederseniz çok iyi olur. Şöyle ifade edebilirim ki e, uyumsuzluk sorunları varsa, arkadaş ilişkilerinde bir içe kapanıklık varsa ya da çok fazla arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsa, arkadaş seçimlerinde farklılık oluştuysa yani farklı çevrelere girmeye başladıysa, alkol ya da maddi kullanımına yöneldiyse, eve çok geç saatlerde geliyorsa ve bunun tekrarları hep oluyorsa, fevrilik oluştuysa, öfke patlamaları oluştuysa, kendi beden algısıyla ilgili sorunları varsa, kendini hiç beğenmiyorsa ve kendine bu yönde zarar vermeye başladıysa e, muhakkak e, bir terapi e, önerebilirim. Yani psikoloğa götürülmesi şart. Çünkü bunlar e, ekstrem durumlar olmaya başlıyor. Tabii ki ergenlerde e, uyum sorunları olabiliyor ve ergenlik dönemi çok kritik bir dönem aslında e, ama Bunlar aşırıya kaçıyorsa muhakkak destek alınması gerekir. Peki diyelim ki çocuk veya ergen ya da yetişkin üstün zekalıysa yani görünürde de bir psikolojik sorunu yoksa nasıl bir destek alabilir? Nasıl sizin kapınızı çalması ona nasıl bir profesyonel yardım verir? Hı hı. Ee, zeka düzeyinde onların e, fazlalık olduğu için aslında enerjilerini nereye harcayacaklarını bilemiyorlar aslında. Sorun burada başlıyor. Biz de gerekli testleri yaparak bu doğrultuda kanılara varabiliyoruz ve dikkatlerini o yöne çevirip o yönde aktiviteler yaptırıyoruz kendisine. Evet çok doğru diyor Tanya'nım Çünkü bu konuda önemli bir detay daha var. Kişinin potansiyel ya da patolojilerim özellikle üstün zekalı veya zeka geriliği olan kişilerde bunları tespit edip gerek psikologlar, gerek koçlar hiçbir sorunu olmasa bile yaşam koştuğu, üstün zekalılar için kariyer koştuğu, öğrenci koştuğu, akademik koştuk gibi koştuklar oluyor. Yeter ki kişi kapıyı çalıp, merhaba ben geldim. İşte randevu alıp öncelikle. Önemli olan uzman görüşü almak. Uzman görüşünü <gülüyor> alıp ondan sonra e, gerekirse potansiyelini bu kadar enerji boşa gideceğine, <gülüyor> yanlış arkadaş seçimlerine o gideceğine o enerjiyi, o gücü <gülüyor> neyse daha verimli kullanabilmek. Ama anladığım kadarıyla profesyonel yardım almak, kişi hangi zeka düzeyi, hangi duygu durumu veya hangi sorunu yaşıyor yaşıyor olursa olsun Hı. kendini geçebilme, kendini iyileştirebilme ve mutlaka kendinin kendisine, bireyin kendisine ve bireyin yakınlarının da kendisine mutlaka katkıları Hı. olabileceği gibi kendisinin de yakınlarına yardım etme durumu olabilir. Kişi çok sinirli, öfkeliyse bir öfke e, terapisi alın, kontrol Hı. sorunu Hı. varsa öfke kontrol eğitimleri alıp e, daha sonra bu diyelim ki yüzde 60 ya da 70 bir iyileşme bir yol alma oldu geri kalan durumda da kişi kendisi veya yakınları bir entegre çalışabilirler yani bir uyum içinde yakalayabilirler i̇ş genellikle işbirliğini sağlayabilirler çünkü mükemmeliyetçi davranıp yüzde yüz iyileşsin istiyorlar halbuki bir kişi bazen yüzde 50 yüzde 80 yüzde 90 iyileşebiliyor ama yüzde yüzde bazen İyiletse bile geriye gidiş olabiliyor. Hazır konuştuk hocam. E, şunu belirteyim çok güzel bir noktaya değindiniz. Sabır. Bravo. Çok önemli. Çok önemli. E, özellikle hasta yakınları için e, buradan sesleniyorum. Lütfen sabır gösterin evet, bu konularla bravo. ilgili. Bravo kıymetli seyirciler. Hakikaten uzman klinik psikolog Tanya Halkoçoğlu hanımefendi doğru söylüyor. İnsan sabır içinde. Hatta bir tık daha ileriye giderek aktif sabır içinde. Yani elimiz kolumuz bağlı oturarak e, sabretme değil bu sabır dediğimiz. Profesyonel yardım alarak sabretme. Sorun bir günde oluşmadı ama getiriyorlar sanki ci, diş çürüğü tedavisi gibi bir anda hokus pokus olsun istiyorlar. Bir yani, şey daha vurgulayayım e, burada yeri gelmişken. Ee, hasta yakınlarına yani aileye, eşe, evet. ebeveyne e, psiko eğitim vermek psiko eğitim. önemli. Peki, Hastalık psiko... hakkında bilgi Hastalık verdi. hakkında bilgi. Detaylı bir bilgi vermek. Nelerle karşılaşacak bu aile? Yani biz önceden uyarıyoruz. Bu kişi şu hastalığı yaşıyor. Şu an bunları bunları yapabilir. Şu şekilde karşılayın. Şunu yapmayın ya da yapın. Ayrıyeten hatta biz bazı e, hasta yakınlarına da e, terapi öneriyoruz, e, aile terapisi diyoruz hatta bunu. E, arada bir ben yani kendi adıma e, aile yakınlarını da görüyorum. Hasta evet yakınları. doğru hasta yakınlarını veya danışan yakınlarını, danışan yakınlarını görüyor. O aile e, Çünkü daha bir psikolojisi buluyor artık. Bravo evet dayanıyor. Dayanacak gücümüz kalmadı hocam. Biz ne yapacağız? Biz çöktük artık. Lütfen yardım edin diye Hatta haykırıyorlar. Hatta son bir danışanımız karı koca bile birbirine gerek görüş ayrılıkları, gerek evet. tükenmiştik, gerek e, hani sürekli evlatlarını terapiye getirirken biz birbirimize düşmeye bizim gücümüz bitti deyip evet. siz yakın zamanda bir yakın terapi zamanda aldınız galiba. Evet. Ne gibi kazanım oldu psiko eğitimin ve hasta yakınlarının da Ayrıca terapi alması, <gülüyor> bazıları diyor ki sorun bende değil, sorun onda, evet. onu tedavi edin. <gülüyor> Halbuki kendi de yıpranıyor. <gülüyor> ne gibi katkılar oluyor psikoloji eğitim almanın? Ee, şöyle söyleyeyim, demin de belirttim zaten, ee, hastalık hakkında daha bilinçli hale geliyorlar. Ve e, altını çiziyorum, isterek yapmadığını e, anlıyorlar ve e, bu bir uzman ağzından duyulduğu zaman daha etkili hale geliyor. Mesela diyor ki hasta olan kişi, ya ben bunu isterek yapmıyorum anne ya da ben bunu isterek yapmıyorum baba diyor. İnanmıyorlar ama bir uzman bunu ifade ettiği zaman daha da inanabiliyorlar. Ve seanslarımda da e, hasta yakınlarına şunu ifade ediyorum. Zor bir süreç, evet ama siz oğlunuzun ya da kızınızın ya da eşinizin iyiliği için buradasınız. Gene bahsediyorum ki sabır. Tabi. Sabır çok önemli. Birlikte aşacağız. Ben de sizin yanınızdayım. O güven duygusunu onlara bravo. hissettiriyorum. Ee, çünkü onlar bana adım attıysa ben onlara on adım atıyorum. Bravo, bravo. Bu onlara zaten güven duygusun aşılıyor. Ee, daha sonrasında da aileyle de bu şekilde ilerliyoruz ve onlar da rahatlıyorlar aslında. Terapi ki, görmeleri şart olabiliyor. Terapi görmeleri şart olabiliyor. Kendilerinde bir sorun olmasa bile. Evet. Demek ki kıymetli seyirciler eğer siz bir sorun yaşamasanız bile yakınınız yaşıyorsa ve siz o kişinin, o çocuğun, o ergenin, o yetişkinin, o kardeşin, o kocanın, o karının kısaca kimin yakınıysanız ve siz ona Destek veriyorsanız, aynı kanser hastalarının yakınlarına verilen psikolojik destek gibi hasta yakınlarında de sorun yok ama e, yakınımda sorun var deyip gemiyi terk etmek yerine madem aynı gemide, aynı evde, aynı sosyal çevredesiniz, sizler de bu sorunla mücadele etme ve bu sorunla baş etme ve bu sorunla daha profesyonel bir Hasta yakını olmak istiyorsanız psiko eğitim alın, psikolojik yardım alın, gerekirse siz de terapi görün. Çünkü yıpranırsanız yıpratırsınız. O sizi yıpratır, o sizi İlginç yıpratır, bir şey kısır bir döngüye evet. girer. Buyurun. Ekleyeceğim hocam. Ee, şöyle şeylerle de çok karşılaşabiliyoruz. Ee, örnek veriyorum hasta depresyonda ya da e, şizofreni, psikoz yaşıyor. E, halüsinasyonları ya da hezeyanları var. Hani bir tabir vardır ya üzüm üzüme baka baka kararır diye. Tabii. Aile de bir bakmış ki onu rol model almış ve bir anda kendini psikoz e, yaşıyor şekilde buluyor. Hatta biz buna paylaşılmış e, psikoz diyoruz. Tabii. Yani aynı belirtiler onda da olabiliyor ilginç bir şekilde. Oluyor. Çünkü o evin içinde e, sürekli ne kaptıysa beyni o. O tabii. şekilde işliyor. Bunların da önüne geçmeye çalışıyoruz biz aslında. E, tabii bir e, profesör kimyacı hocamızın e, karısı tarafından e, paranoya şeklinde kocam beni zehirliyor şeklinde diye diye diye diye diye diye. O Belli şey. bir soru sonra kızı da annesiyle e, böyle aynı ithamları aynı paranoyaları iddia edince biz e, tabii ki klinik psikologlar olarak e, gerekli psikoterapileri yaptık, gerekli <gülüyor> e, psikiyatrik e, yardım içinde psikiyatra yönlendirdiğimizde psikiyatrımız, hocam bu kişiler paylaşılmış psikoz yaşıyor deyince yıllar önce o tecrübeyi de kattık. Hakikaten cümbür cemaat delirmemek, cümbür cemaat hasta olmamak, hatta e, cümbür cemaat o psikozları yaşamamak için hı hı. E, en azından o evde, o ailede. Bir kişi ya da iki kişi en azından bilinçli hı. olan sağlıklı biri kalsın. Ve sağlıklı ve bilinçli kalsın. kalacak ki e, yardım edebilirsin. Evet. Yoksa gemidekiler, gemi dahil, aile gemisi dahil hepsi birden Çöker, batacaklar batar. ve çökecekler. Yani evet. bunlar belki terk edilecekler. Belki ayrı ayrı yerlerde bir kulübede. Ya da eğer, hocam sokağa düşecekler. Sokağa düşebilirler, doğru. Çünkü birbirlerine o kadar... E, hastalıklarını hem bulaştırıyorlar hem suçluyorlar ki sağ kalmaları adeta imkansız. Yani şunu söyleyebiliriz ki nasıl grip bulaşıyor ya da bir virüs psikolojik, e, psikolojik rahatsızlıklarda bulaşabiliyor. Peki tam bu noktada kişinin e, paranoyak veya koronoyak olmaması için hani virüslerden bahsettik ya <gülüyor> evet. neler yapması ya da yapmaması gerekiyor? Hı hı. Öncelikle e, şunu ifade edeyim ki internet araştırmaları en çok karşılaştığım sorun aslında. E hocam internette böyle yazıyor, e böyle diyor ama değil. Olmaya da biliyor. Yani e, internette yazılan her şeye inanmamak, o konuda uzman kimse e, onunla görüşmek, Tabii. ondan bir görüş almak. Bir de mesela Dışarıdan dolma laflara inanmamak, bilgilerle olmuyor. bilgilere inanmamak. E, yani... Şöyle ifade edebilirim ki e, bilinçli olmak. Bilinçli olmak. Yani bilinçsizlik ya da cehalet dediğimiz şey aslında bizim zehrimiz. Toplumun zehri bu zaten. E, eğer bilinçlilik varsa her şey hallolur bence. Evet kıymetli dostlar, kıymetli danışanlar koronayak veya paranoyak olmamak <gülüyor> için size özel, evet, evet. bu benim tahminim <gülüyor> bu arada. Bayağı korona ilk çıktığımda şey yaptım. Yani bugünlere böyle sağ salim gelebildim ve ekibimle hiçbiri, hiçbir danışanımız, hiçbir hastamız, hiçbir uzmanımız koronayak ya da paranoyak olmadı. Çünkü niye? Bilimin çerçevesinde ve kişiye özel, çözümler ürettik. Dediğiniz gibi bilgi kaynağından ve koronavirüs sürekli bir değişim, dönüşüm geçirdiği mutasyona için, onun geçir. mutasyona uğradığı için, onun semptomlarını devamlı takip ettik. Ama bilinçli bir şekilde. Yani bizim hayatımızı işgal edemedi. Yeni mutasyona göre yeni ayak uydurmalar yaptık. Yani korona gibi davrandık, kimseye korona bulaşmadı. Veya gelen kişi Mesela galoşuyla olsun, maskesiyle olsun, e, hatta bazı ağır e, hastalıkları varsa online destek alarak ne onlar korona oldular, ne biz korona olduk, ne biz aşırı kaygılanıp koronaya olduk, ne onlar koronayak olduk. Böylelikle paranoya ve koronayalarımızı bir dengede götürerek bizim hizmetimize evet. hizmet ettirdik. Evet, yani hocam. bu çekimleri de bakın aylar sonra burada oh. yapıyoruz çoğunlukla Instagram canlı yayınlarıyla biz götürmeye eski yayınlarımızı işte yayına vermeye çalıştık ama belli bir süre sonra artık sahaya inmek gerekiyordu. Aynı sağlık çalışanlarımız gibi o afet değil mi? Sevgiler, saygılar. Sağlık, sağlık çalışanlarımıza, çalışanları onlar denen. birer kahraman. Evet, kahraman Aynı şekilde depremzedelere yardım Aynı. eden afet grupları gibi her türüne şükranlarımızı iletiyoruz. Evet. Her türlü afet ve virüs ve evet. sağlık sorununa ve psikolojik sorununa müdahale eden psikolog ordusuna gerek e, tıp doktorlar ordumuza ve acil durum ordularımıza ve dahi terör gruplarına dahi mücadele eden polislerimize askerlerimize evet. buradan Allah razı olsun onlara teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Rahmetli ve şehit olanlara gerek şehit olan doktorlarımız gerek şehit olan askerlerimiz ve polislerimize Allah'tan rahmet gazilerimize aktif sabırlar diliyoruz. Yaralılara, depremzedilere tekrar sabırlar ama aktif sabırlar mutlaka çözüm üreterek bu arada Maylar Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak yani İzmir'deki e, travma yaşayan çocuklara hani yetişkine veya ergene belki telefonla ya da görüntülü destek vermek mümkün ama çocuklar televizyondan ya da telefondan çok destek alamadıkları için uzman klinik psikologumuz Tuba Koldar hanımefendi başvurdu ve gitmek e, oraya yardım etmek istiyor. Biz e, yazılarımızda olsun, çekimlerimizde olsun devam ediyoruz yardıma. İnşallah o günleri bir daha yaşamayalım. 2021'in sonuna kadar tabii ki bunun e, enfeksiyon uzmanları daha çok e, bu konuda müteahatsız kişiler söyleyecekler ama 2021'i de galiba böyle e, sosyal mesafe ve e, maske aynı zamanda hijyen kurallarına dikkat ederek <gülüyor> geçireceğiz gibi gözüküyor. Evet. İyi yönleri de var. Bardağın sadece boş tarafına gibi. bakmayacağız. Dolu tarafına baktığımızda hı hı. da grip ve diğer enfeksiyonlar azaldı. Hı hı. Yani çok enteresan şu anda aksıran tıksıran kişi çok az. Çünkü herkes dikkat ediyor olabildiğince ve gribal enfeksiyonlar azaldı enteresan hı hı. bir şekilde. Çünkü onlardan da ölüm oluyordu. Ben dünya popülasyonunu ve korona popülasyonunu hı hı. yani durumunu e, izliyorum. Genellikle hasta sayısı artarken vefat sayısı azalıyor. Yani bir şekilde çoğu kişi bunu geçirip ya adapte olacak ya bir şekilde zaten aşı üretilecek. Her neyse bu işler artık yoluna gidiyor. Dünya hep birlikte küresel bir şekilde bir ortak düşmanımız var. Yani bu koronayı her şekilde bizim hizmetimizi inşallah sunacağız. Çünkü dijital topluma geçiş entegrasyonu da yaşıyoruz evet. bu arada. Evet. Peki, dijital dünya derken, hı hı. dijital dünyanın birçok e, negatif yönlerini ya da eksilerini söylüyorlar. Hı hı. Sosyal fobi sizin uzmanlık alanınız. E, o konuda yüksek lisans yaptığınızı biliyoruz. Evet, test, konu e, test konunuz. konunuz. Evet, e, test da. İncelediniz, yani dijital dünya, sosyal medyada ya da internetin sosyal fobi hastalarına bir katkısı oluyor mu? Olması için neler yapmaları gerekiyor ya da yapmamaları gerekiyor? Ayrıca sosyal fobikler nasıl bir profesyonel yardım almaları gerekiyor? Yani sanal dünya ve gerçek dünya ayrımlarını da böyle 8-10 tane soruyu size yönlendirelim, <gülüyor> biz dinleyelim burada. Buyurun. Tamam. <gülüyor> Şimdi öncelikle biraz size sosyal fobiyi anlatayım. E, sosyal fobiye sahip olan e, bireyde çok yüksek dozda utangaçlık var. Kişiler arası ilişkilerden çekiniyor. Toplum içine çıkmaya korkuyor. Kalabalık bir ortama girmek istemiyor ya da ikili romantik ilişkiler kuramıyor. Üst alt ilişkilerini kuramıyor. Bir e, iş görüşmesinde patronuyla konuşamıyor. Yüz yüze ilişkilerden olabildiğince kaçınıyor ve hatta o kadar ciddi bir şey ki sosyal fobi insanlar ona bakıyor diye çalışamayabiliyor. Yani kişinin işlevselliği bozuluyor, işe bile gidemiyor, sürekli evinde durabiliyor. Yani sosyal fobi belki ismi basit duruyor ama çok ciddi bir rahatsızlık. Aslında bir beyin hastalığı da diyebilirim sosyal fobi için. Çünkü çok detaylı çalıştım ben bu konuda. Bravo, Tezim bravo. E, bu konudaydı. Ben tezimde şunu e, inceledim. Sosyal fobinin problemli internet kullanımına olan etkisi ve işlevsellik boyutları. Yani işlevselliği arttırır mı, azaltır mı? E, oradaki sonucumu paylaşmayacağım ama e, şimdi burada ne gibi e, problemler doğurur e, onu bahsedeceğim. Ya da ne gibi bir artıları olur onu bahsedeceğim. Şimdi dedim ya... Sosyal fobik bir birey e, dışarı çıkmak istemiyor. Kendini ortaya koyamıyor. Yani kendini toplum içinde gerçekleştiremiyor. Bu sefer ne yapıyor? Evin içinde internete yöneliyor. E, sanal aleme yöneliyor. Orada mesela chat yapıyor. Yeni bir insanla tanışıyor. Romantik ilişkisini orada gerçekleştiriyor. Yani iç dünyasında doyum ve hazla orada ulaşıyor. Çünkü ger kendini gerçekleştirebildiği tek ortam sosyal e, Medya ya da sanal ortam dediğimiz platformlar. Ee, onun haricinde bir görüşü ya da bir fikri var. Diyelim sınıfta o fikrini ortaya koyamıyor arkadaşlarına ve öğretmenine karşı. Ama e, bir grupta e, klavye üstünden yorum yaparak kendini ortaya koyabiliyor net bir şekilde. Bu onun doyumunu ve hazını arttırırken aslında artı gibi görünüyor. Ama bu seferde ne oluyor? Dış dünya ile. Gerçek dünyayla ilişkisi kopmaya başlıyor ve bu olay problemli internet e, kullanımına kadar gidiyor. Hatta internet bağımlılığına. Çünkü tamamen artık dış dünyadan izole oluyor ve e, tek mutlu olduğu sanal ortama sürekli yöneliyor. E, bu yüzden de bu olayın problemli internet kullanımına dönüşmemesi adına sosyal fobi özelliklerine sahip olduğunu düşünen bir birey Muhakkak terapi desteği alması şart artı dediğim gibi zihinsel bir hastalık e, ilaç tedavisi de çok önemli. Evet seyircilerimize danışanlarımıza neler söylersiniz onlara özel olarak? Sizin tamam. detay kameranızdan. Özel olarak e, şunu söyleyebilirim. Nasıl ki e, sağlığımız çok önemli. Biz bu korona sürecinde sağlığımızın bir nimet olduğunu anladık. E, ve durumun ciddiyetine e, vardık. Aynı şekilde de ruh sağlığı da çok önemli. E, ruh sağlığımızı korumamız gerek. Her şeyden önce bence ruh sağlığı. Çünkü ruh sağlığı e, olduğu sürece biz bu hayatta e, işlevsel olabiliriz. Eğer e, işin içinden çıkamadığımız e, sorunlar yaşadığımızı düşünüyorsak muhakkak bir e, uzman görüşüne ve uzman desteğine başvuralım. Evet son olarak e, süremiz bitti ama e, biraz size torpil geçelim. E, sevgililer veya eşler çiftler e, arasında yani kısaca e, ne gibi teknik e, psikolojik hatalar yapıyorlar? Bununla kapanışı yapalım diyorum. Tamam, şöyle ifade edebilirim. Karşılıklı anlayışsızlık, empati kuramama, birbirlerini etkin bir şekilde dinleyememe, suçlama, işte eşlerin aileyle ilgili problemleri, maddiyat sorunları, daha sonrasında birbirlerine karşı yaptığı şüphecilikler, aslında belki de bunun altında psikolojik sorunlar yatıyor. Dediğim gibi eş güdüm kuramama. Birbirleriyle alakalı çatışmalar yaşama ee, bu gibi durumlar olursa bunlar psikolojik teknik hatalar olarak e, yorumlanabilir. Ya da gerçekten e, psikolojik bir sorun vardır altında. Onu net bir şekilde ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bir an önce düzeltelim bu durumu. Evet kıymetli dostlar programın sonuna geldik. Şöyle bir toparlanalım. Ee, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı bir programını daha alnının akıyla sonuçlandırıyor. Ee, bu arada uzman klinik psikolog Tanya Halkoçoğlu hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Maylar Psikolojik Danışmanlık Merkezi danışanlarına ve Business Channel Türk TV'yi takip eden tüm seyircilere ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Dayanışma içinde koronayak, paranayak veya iletişim, eşgüdüm hataları yapmadan ne olur? Sizler aşkına, Allah aşkına, hepimiz şu dünyalılar aşkına, hepimiz birlik içinde aşkla, şevkle, coşkuyla, güzel günlerde tekrar buluşalım, görüşelim, entegre olalım, kenetlenelim, profesyonel yardım alalım. Çünkü ortak düşmanlarımız artıyorsa korona gibi, Ortak dostluklarımızda, ortak köprülerimizde artması gerekiyor. Hatta biz onlardan burun farkı yetmez. Çok daha önde gidelim. Ee, çağdaş medeniyetler seviyesinde hep filmsel değil, bilimsel yol alalım artık. Yeterince film çevriliyor, yeterince bilim zamanı çevrilsin diyorum. Sevgiler, selamlar olsun. Hoşça ve dostça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.